Kurumlara herhangi bir profesyonel yardım veya eğitimler verdiğiniz oluyor mu? veya yani şöyle sorayım, kurumlar sizden ne gibi faydalar görebilir, istifade edebilirler? Vallahi sözüm pardon kurumlar bizim bizden her türlü istifade edebilirler. Ne gibi? Yani Motivasyondan, tutunda bireysel sorunların çözülmesine, yeniden hedef belirlenmesine, felsefelerinin olmaya için belki sadece bir hayat felsefesi ne sahip olmak bile bir pusula değil midir? İnsanları ne için, e, popüler kültürün ne olduğunu, popüler kültürün bizi nasıl sömürdüğünü, belki istemediğimiz şeyleri yapmaya zorladığını. Bir yani söylemlerinizden şunu anlıyorum ben, psikolog bir pusula mıdır, bir deniz feneri midir bir insan için veya e, kurum için? En azından farkındalık yaratan kişi desek, içinde bulunduğun durumun farkında olmayabilirsin. Bilmediğimiz şeylerden sorumlu değiliz ama bildiğimiz zaman... Farkına vardığımız zaman artık değişmek zorundayız. Farkına varmadan değişim gerçekleşmez. Bilmek hiçbir şey. Farkına var.